Karman çizgisi dış uzayın başladığı yerdir ve deniz seviyesinden 62 mil yüksektedir. Bu çizginin üzerinde veya daha uzağında olan tüm uzaklıklar dış uzay sayılıyor. c eşittir 62 ise ve x deniz seviyesinden uzaklığı temsil ediyorsa, x ve c terimlerini kullanarak dünyamız atmosferin içinde kalan bölgenin deniz seviyesinden uzaklığını belirten bir eşitsizlik yazınız. Yani, x ve c terimlerini kullanıp, bir eşitsizlik yazmamız bekleniyor. x ne dedik, deniz seviyesinden uzaklık, c ise karman çizgisi. Ve biz, dünya atmosferinin içinde olan uzaklıkları ifade etmek istiyoruz. Yani, karman çizgisinin altında olan uzaklıklar. O zaman, x küçüktür c olacak. Zira c'nin değeri 62. Karman çizgisi, dünya atmosferinin bittiği ve dış uzayın başladığı nokta olduğuna göre, atmosfer içinde olanlar bundan daha küçük olacak. Yani küçük eşittir işareti kullanmayacağız. Sadece küçüktür işareti olacak. Güzel, şimdi başka bir alıştırma daha yapalım. Kara delik, uzayda çekimin çok yüksek olduğu ve içine düşen hiçbir şeyin geri çıkamadığı bölgelere verilen isim. Şimdi, kara deliğin merkezinden e kadar uzaklıkta olan tüm nesneleri içine çekebildiğini düşünelim. Eğer x, bir nesnenin kara deliğin merkezine olan uzaklığını ifade ediyorsa, x ve e terimlerini kullanarak nesneler için güvenli olan uzaklıkları gösteren bir eşitsizlik yazınız. Yani x, merkezden olan uzaklık, e ise kara deliğin etkili olduğu en uzun mesafe. Merkezden olan uzaklık e'den azsa kara delik nesneyi içine çekiyor. Yani kara deliğin merkezinde olan uzaklık e veya daha az ise içine çekilecek. Bize sorulan güvenli uzaklıklar, yani kara deliğin içine çekemeyeceği kadar uzak olan bölge soruluyor. O zaman eğer x büyüktür e ise kara delik nesneyi içine çekemez, eğer e noktasında ise kara delik nesneyi içine çeker.